Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarımızla da Teta geometri soru bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. <gülüyor> Kırmızı, mavi ve yeşil renkli çubuklarla oluşturulmuş şekil 1'deki üçgende mavi renkli çubuğun bir kısmı kesildikten sonra kalan parçası ile şekil 2'deki üçgen oluşturulmuştur. Mavi renkli parça kesilmiş. Bak dikkat. Yani burası 18 kenar 18 12. Ee, şurası x burası da y olduğunu biliyoruz. Tamam. Mavi renkli çubuk bir üçgenin en uzun kenarı iken diğer üçgenin de en kısa kenarı olduğuna göre bu çubuk kaç birim kesilmiştir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bu üçgenin açılarının aynı olduğu görülmüştür. He, bu iki üçgendeki açılar aynıysa o zaman iki üçgende bütün açılar aynıysa bu iki üçgen nedir? Benzerdir. E madem bunlar benzer o zaman benzerliği kullanacağım. Madem benzer benzerlikse eğer Buradaki kenarlar belli bir şekilde orantılıdır. Şimdi ne diyordu bize? Mavi renkli çubuk bir üçgenin en uzun kenarıydı. Şimdi küçükten büyüğe doğru 12, 18 ve y şeklinde şey yapalım bunu. Yazdık bunu bu şekilde. En uzun kenar bu. Diğerinde de en kısa kenar bu. En küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. X, 12 ve 18 şeklinde sıralanmaz mı bunlar? Evet. E ne yapıyorduk? Bu kenarların oranlamasının birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Evet. Bu çubuk kaç birim kesilmiştir diye soruluyor. E o zaman bitti arkadaşlar. Bunların hepsindeki oran birbirinin tıpkısının aynısı olması lazım. E hocam 12 bölü x eşittir 18 bölü 12 ise ilk önce şu ikisinden şey yapalım. 6'ya bölsen 3 6'ya bölsen 2 3 ile de 12 sadeleşince 4 4 kere 2 8 x 8 buluruz. Sonra 18 bölü 12 bir de şuradaki benzerliğe bakalım yani şey oranlamaya bakalım. Y'e 18'den 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 2. Şunlar da sadeleşince 9. 3 kere 9, 27. Y'de 27 yaptı. Hocam en başta mavi çubuk 27'ymiş. Sonra burada 8 olmuş. Bizden çubuk ne kadar kesilmiştir diye soruluyor. O zaman 27'den neyi çıkartacağım? 8'i çıkartacağım. Ne kadar kesilmiş oluyor? 19 santim kesilmiş oluyor. Arkadaşlar güzel bir soru. Çaktırmadan 2 üçgenin açılarının eşit olduğunu vererekten ne demiş bize? İki üçgen benzer demiş. E benzerlikte de kenarlar birbirleriyle orantılıydı. Hani kenar kenar kenardaki gibi düşündüm. Küçük denbiye doğru sınırladığım zaman hepsindeki oranın birbirinin tıkkısının aynısı olması lazım. Evet örnek 1. Böylelikle balık esir çıktı. Örnek 2. 2022 TYT'de çıkmış Elif hakkımdan dolayı çözemiyorum. Nereden uygulamadan bakıyorsunuz. Geldik örnek 3'e. Benzer iki üçgenin santimetre cinsinden kenar uzunluklarını eleman kabul eden A ve B kümeleri oluşturulmuş. A kümesinde 2 eleman var. B kümesinde de bu. A kesim B eşit değil boş küme. O zaman A kesim B'de de bir eleman olacak. Niye? Bir üçgenin eleman sayısı 1, 2, 3. Bu da 1, 2, 3 eleman sayıda. Tamam. Şimdi burada bu üçgenlerin çevreleri toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi yine burada e bu üçgenler benzer mi? Benzer değil mi? Evet benzer. O zaman ben kenarları sıralayacağım. Arkadaşlar 4 var bir üçgende. 6 var. Bir de X var. Yani x hani küçükten 1'e doğru sıraladığımda öbür üçgende de küçükten 1'e doğru sıraladığımda bunların ne olması lazım arkadaşlar? Bunların oranlamasının hepsinde aynı olması lazım. O zaman 4 6 dedik. Hadi buraya da x diyelim. Hani x en büyük olsun. Ya da hocam x arada bir yerde de olabilir şurada bir yerde de olabilir. Şu dursun bakalım burada. Hadi x'i en büyük gibi kabul edelim. Hocam burada da şunu kabul edelim. Yani x en küçük de olabilir. 12 de en küçük olabilir. 16 de en küçük olabilir. Hocam burası 12, burası 16 olursa şunun şunun oranı 3, 3'te 1, 3'te 1 oldu mu olmadı. E hocam 12 burası, burası 16 olabilir, x burada olabilir eğer böyle bu durumdaysa. E o zaman bunları böyle yaptığın zaman bunun, bunun oranı 1 bölü 3, 1 bölü 3 için 18 olur burası. 18 bölü 16 sağlamadı. Demek ki en küçüğümüz 12 değil arkadaşlar. E, en küçüğümüz burada 16 olabilir mi? 16 olduğunda burası 4 bölü 16, hocam burası 12. Olursa oldu mu? Olmadı. Çünkü e, burada 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran sağlanmadı. Hocam burası 16 iken burası 12 olamaz mı? O zaman burası x olur. Buradan böyle oranladığın zaman hani 6 bölü x, x bölü 12 dediğinde x kare eşittir 72'den köklü bir değer gelecek. Hocam 6 bölü köklü bir değer. Buradaki köklü bir değer olmadı. O zaman en küçüğü da değil. En küçüğü x iken burası 12 burası 16 olabilir mi? Hocam 1 bölü 2 oran. Bakıyorum şurada 1 bölü 2 oran. 4 iken burası 8. Ee, burası da 1 bölü 2 oran olması için burası da 8. Oluyor mu? Oluyor. Evet. Bu şekilde olduğu zaman 1 bölü 2 oran. 1 bölü 2 oran. 1 bölü 2 oran oluyor. Yani e, küçük üçgende en büyüğü x'miş. Buradaki büyük üçgende de en küçüğü de x oluyormuş arkadaşlar. Bu üçgenlerin çevreleri toplam isteniliyor. 4, 6, 8. 4, 6, 8. Bir tane üçgenin çevresi 18. Diğerinin çevresi de kaç? 8, 12 ve 16. Yani 36. Şunları hepsini toplarsam kaç yapıyor? 54 yapıyor. Cevap böylelikle C an oldu. Hemen hemen birinci soruyla ikinci soru birbirine benziyor. Mantık olarak benziyor. Kenarlarının birbirine orantısı şeklinde yaptık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sorular. Hoş sorular. Gerçekten güzel. Sınavda çıkmaya aday sorular. Evet cevabı bu arada. cevabı bulduk. Geldik dördüncü soruya. Yüzeyi dikdörtgen biçiminde ve uzunluğu 200 cm olan bir rampanın yüksekliği zemin novanti edilmiş ve o noktası etrafında dönebilen 60 cm uzunluğundaki düz bir çubuk yardımıyla ayarlanmaktadır. Şu şekilde ayarlanma, ayarlanmaktaymış. Çubuk rampaya dik olacak biçimde şekil bir dik gibi konumlandığında rampanın yüksekliği 150 cm olmaktaymış. Tamam. Ya aslında buradan böyle şu ortasına dik gelmiş. Buradaki 150 buradaki de böyle 150 santimetre olacak ya. Yani biz bunu şu şekilde modelleyecek olursak aslında şu bu şekilde de oluyor arkadaşlar. Şöyle dik üçgeni şöyle düşünebiliriz. Tam ortasında düşünebiliriz. Şöyle düşünecek olursan o dik tabii ki şuraya dik arkadaşlar. Bu şekilde sorulmak istenmiş soru. Yani sen bunu modelleyecek olursan şu şekilde. Şurası 90 derece tam buradan şuraya çizilen dik. 60 santimetre burası da 150 santimetre. Burası da kaç? 200 santimetre olarak verilmiş. E aynı şekilde bu ikinci şekilde de ne oluyor? Şurası şöyle bu dik konuma geldiğinde şurası dik konumda olduğunda hala daha burası 200 mü? Evet şuradaki x kaç olur diye soruluyor. Desteğin uzunluğu da hala daha 60 mı? 60. Hadi bakalım buna göre sonuca bulmaya çalışalım. Şimdi ilk başta bir şekilde bakalım. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta. Hocam benzerlik oranı kaç? Alfanın karşısı 60 bölü alfanın karşısı 150. 60 bölü 150. Hocam burada 90'ın karşısı 200 var. 90'ın karşısı a bölü 90'ın karşısı 200. Buradan ne geldi böyle? Şunlar sadeleşsin şöyle. Burada sadeleştirmeyi şöyle yapalım. Şunlar sadeleşsin. 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 5. Hocam 5 ile de 200 sadeleşince 40. a'yı da 80 buluruz? Evet. a'yı 80 bulduk. Şurası 80. Hocam 6, 8, 13 kere deme sakın. Ta bak burası 80 oldu. Benden ne isteniyor? Rampanın yüksekliği isteniyor. Şurayı 80 buldum. Şuradaki uzunluk falan filan da çıkar. E buradan sonrasında ne yapacağız? Şurayı biz ne bulduk arkadaşlar? O noktasını. ha Rampa şu şekilde o noktasına şu şekilde dik gelecek şekilde olursa. Şu şu şekilde konulduğunda o noktasının yeri değişmiyor. O noktasının yeri değişmiyorsa. Yani sen burayı kaç buldun artık? 80 mi buldun? Evet. Burası 80 iken diyor x kaçtır diye soruluyor. E o zaman çünkü o noktası değişmiyor. Şuradaki mesafe hala aynı değil mi arkadaşlar? Şuradaki mesafe hala kaç? Bak burası 80 o noktası değişmiyor. Bu bu şekildeyken diyor yani burası 80 iken diyor 6, 8, 13 kendinden burası 100 yaptı. E hocam burası da 100 yaptı. Şunlar birbirine eşit oldu. E bunlar eşitse ortadan çıktı. 60 sa burası kaç olur o zaman? 120 olur. Yan cevabı ne bulduk? Edremit bulduk. Bu soruda yani kaçıncı soruda? Dördüncü soruda. Geldik beşe. Evet beşinci soruda ne vermiş? Erhan öğretmen ekranı dik dörtgen olan telefonunda 3 ve 4 santimetre uzunluğundaki dik kenarları ekranın kenarlarına paralel olan şekil birdeki dik üçgeni incelemek için telefonu döndürmeden görüntüyü büyüttüğünde şekil ikideki gibi ekranın sağ ve sol kenarlarının sırasıyla 3 ve 9 santimetre uzunluklar oluşmuş. E tamam arkadaşlar. Şimdi ben ekranı büyütüyorum ya. Şimdi bu alfabetalık bir üçgense bu arada 3 4 5 değil mi burası? Evet. Bu alfabetalık bir üçgense hocam o zaman burada da üçgeni ben böyle büyüttüm ya. Şöyle büyüttüm. Büyüttüğüm zaman şöyle bir şey oldu. Hocam şu üç kenarı 3 kat olmuş oldu burası. Deme sakın. Çünkü burası bu şekilde de büyümüş de olabilir. Hani yani ekranın dışına şu kısmı da böyle taşmış olabilir. O yüzden bilmiyorum şu şekilde yapayım ben bunu. E ben bunu büyüttüğüm zaman açılar değişiyor mu değişmiyor? Hala da alfa beta değil mi burası? Evet. E şimdi ekranın kenarlarına paraleldi. E o zaman burası alfa 90'sa burası beta. Ni yani şu da şu paraleldi ya. 90'lık dikdörtgen burası. Çünkü 90 burası. E 90 burası. 90 burası. Burası da 90 yapıyor. E alfa beta 90'lı bir üçgen oldu. Alfa 90'sa hatta burası da beta mı oldu? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki x durumunu isteniyor. E hocam şöyle bakacak olursak şu üçgenle şu üçgen nedir? Benzer. Hatta eş alfanın karşısı üçgen ken alfanın karşısı 3 dolayısıyla betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 4 müdür? evet e şimdi ne yapacağız? e burada da bir temel orantı oluştu ya da büyüklüğü de yine alfa beta benzerliğinden yapabilirsin. temel orantıda 4 bölü 4 artı x 4 bölü 4 artı x eşittir 3 bölü 9 mu? evet sadeleştir 3 geldi 4 kere 3 12. 12 eşittir 4 artı x'den x'i de böylelikle kaç buluruz? 8 olarak buluruz. yani 5. soru balık esir çıktı. geldik 6'ya Evet şekilde mavi renkli direğin 4 metre sağında bir lamba şöyle 4 metre sağında bir lamba var. Bu 6 metre solunda da ne varmış arkadaşlar bir şey varmış duvar varmış. Evet bu bu direğin yüksekliği 11 metre şöyle lambanın yüksekliği de kaç 13 metredir. Buna göre direğin duvar üzerinde oluşturduğu gölgenin yüksekliği haş nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle bir yamukvari bir şey çıktı. E ne yapıyoruz burada amacımız temel orantı oluşturmak. İstersen bunun devamını getir böyle. İstersen de temel orantı. Şöyle paralel çizim, Zemine paralel çiz. Temel orantıyı yani şurada oluştur istersen. Evet temel orantıyı şurada oluşturmak daha mantıklı arkadaşlar. Dışarıya doğru bazen daha da çok sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden ben böyle paralel çizerek temel orantı oluşturum. Hatta dikdörtgen oldu burası. Şimdi gençler şöyle 6'ya 4. E burada da 6'ya burası da 4 değil mi? Şuradaki dikdörtgen buradaki dikdörtgenden dolayı evet. E sonra... E burada ne yapacağız? Haşken burası da haş burası da haş deyip sonra buraya 11 eksi haş buraya da kaç? E 13 eksi haş kaldı deyip işlem, işlem kalabalığı yapabilirsiniz. Ya da hocam 6 bölü 10. 6 bölü 10 dediğimiz nedir? 3 bölü 5. Yani burası 3K iken burası 5K mıdır? Evet. E sonra ne yapacağız burada? E hocam şunlar da birbirine eşit zaten. Buraya ne kaldı? 11 eksi 3K kaldı. Buraya da 13 eksi 5K kaldı. Şunlar birbirine eşit. 11-3K eşittir. 13-5K şunu attınca buraya 2K oldu. Bunu attınca buraya 2 oldu. K'yı da buradan 1 bulduk. E K 1 ise K yerine 1 yazdığında burası kaç çıktı? 3. 11'den 3 çıkınca burası kaç yapıyor? 8. E burası 8 H dediğimizde 8 yapmaz mı? Yapar. Yani cevap Akçay oldu. Heh şunu tekrar söyleyeyim. Şurası H burası da H deyip hocam buraya 11-H kaldı diyebilirsin. Buraya da 13 eksi haş kaldı diyebilirsin. Sonra 6 bölü 10, 11 eksi haş bölü 13 eksi haş deyip oradan da sonuca gidebilirsin. Ama ben şu yoldan yapmak daha kolayıma geldi. Altıncı soruyu böylelikle ne bulduk? Akçay bulduk geldik yedinci soruya. Evet şimdi yedinci soruda ne var? Eşit uzunlukta iki ayağı bulunan eşit uzunluklar şunlar. Ve yüksekliği ayarlanabilir büyütü masası. AB 40 burası da şey. Arkadaşlar burada 40 bölü 100 kelebek vardı mı burada? 40 bölü 100 dediğimiz nedir? 40 bölü 100 dediğimiz 4 bölü 10 yani 2 bölü 5'tir. Hocam 2 bölü 5 burası 2K burası 5K. Ya buradaki uzunluk şöyle yükselttiğince değişiyor mu? Değişmiyor. Monte edildiği yer aynı olduğu için hala daha burası 2K'ya 5K değil midir? E o zaman burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. E, monte edildiği yer değişmiyor ya çubuğun uzunluğu değişmiyor. Değişmezlik ilkesinden dolayı e, o zaman 2'ye 5 oran var burada. E hocam kelebekteki oran 2 bölü 5. Yukarıdan aşağıya 30 bölü x'e eşittir. E hocam burada şu sadeleştir 15. 5 ile 15'i çarpı da kaç yapıyor? 75 mi yapıyor? Evet. Cevabı 75 buluruz. 7. soruda cevap denizli oldu. Geldik 8'e. Bir pistte iniş yapmaya hazırlanan uçak pistte uzaklığı 1000 metre olduğu anda alçalmaya başlıyor. Sonra işte tam 600'e geldiğinde 800 gitmiş falan filan. 800 metre gittiğinde 600 metre zemindeymiş diye soruluyor bize. Verilmiş daha doğrusu. Hikaye burada şekle bakınca anlaşılıyor. Buna göre diyor uçağın aynı rotada pistte iniş yapması için kaç metre daha ilerlemesi gerekir? Arkadaşlar kaç metre daha ilerlemesi gerekir? Tam iniş yapması için. Tam şuradaki mesafe soruluyor bize. X. E bitti. Yeni nesil soru sadece. E arkadaşlar burada ne var? temel orantı var. 600 bölü 1000 eşittir arkadaşlar. Hocam x bölü x artı 800'e eşittir. Bitti. x bölü x artı 800'e eşittir. Soruya anlamalık bir soruymuş yani. 1, 2, 0 gitti. 2, 0 gitti. 6 bölü 10, 3 bölü 5 yaptı. İşler dişler yapalım. 5x eşittir. 3x artı 2400 yaptı. Buradan 2x eşittir 2400'den. x'i de böylelikle 1200 olarak buluruz. Bizden zaten ne diyor? Ne kadar daha ilerlemesi gerekir diyor uçağın inmesi için diye soruluyor. Yani bizden X isteniyor, X de böylelikle 1200 çıktı mı? Çıktı. Gençler böylelikle benzerliği bitirdik mi? Bitirdik. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Neye geçiyoruz? Alana geçiyoruz. Ve en önemli yeri bitirdik. En önemli yerlerden birini bitirdik. Bak benim için geometride ek çizimler üçgen benzerlik ve alan çok önemli. Ya yani bunları bu konulara özellikle dik üçgen ve benzerlik bizim için çok önemli. Çünkü çoğu ispat zaten buradan çıkıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden benzerliği inşallah iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Bu sorularla birlikte çözümlerini de anlamışsınızdır inşallah. Ee, alanda tabii biraz önemli bir yere sahip. Yani geometride iyi bir şey yapmak istiyorsanız dik üçgen ve benzerliği iyi bileceksiniz. Mükemmel olmak istiyorsanız da dik üçgen, benzerlik, ek çizimler ve alan konusuna hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar şimdi önemli olan konulardan birine daha başlayacağız o da alan bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın